Herkese selamlar ben astrolog Arif Aydın bugün sizlerle yükselen aslan burçlarının neyini konuşacağız satürn balık burcuna geçtiğindeki etkisine yani başka bir tabirle satürn balık burcuna geçti bununla ilgili her şey çok konuşuluyor hocam bu beni nasıl etkileyecek hangi hocam diyenler bunlar yükselen aslanlar evet aslan burçlarını Satürnün balık burcuna geçişi onlara nasıl etkileyecek bu 3 yıllık serüvende gelin biraz size bunlardan bahsedeyim Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ben astrolog Arif Aydın. Bugün sizler için yükselen aslanların satürn balık burcuna geçtiğindeki onlar nasıl etkiler alacaklar bundan bahsedeceğiz. Tabi onlar derken sizler çünkü bu konunun e, öznesi bu konunun kahramanı siz değerli aslanlar. Değerli arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bir önceki bu yorumunda hocam sesiniz düşük geliyor şeklinde bir yorum vardı. Eğer sesim size düşük geliyorsa ya da ses kalitesinde bir problem varsa lütfen bunu söyleyin ve beni uyarın ki bunları düzeltebilelim. Evet değerli dostlar değerli arkadaşlar aslan burçları, aslan yükselen aslanlar çok acayip zor bir döneme girdiler. Neden hocam? Çünkü yükselen aslanların geçen sene... Özellikle evlilikle alakalı bazı durumları artık hat safhaya gelmişti. Ciddi anlamda sıkıntılar çekiliyordu. Ve ciddi anlamda yükselen aslanlar boşanma kararı alanlar oldu, boşananlar oldu. E, boşanma süreci sürünceme şeklinde devam edenler oldu. Para, maddiyat konuları, e, nafaka konuları çok gündemlere geldi. Ve işte mal paylaşımları çok ciddi problemler oluşmaya başladı bazılarında. Bazıları tam işte ne dedi? Gurur kibir yaptı. Bu gurur kibir yaptı. Ben işte bir an önce boşanayım falan dedi. Sonra ne oldu? Bunların gurur kibir yapanları bazıları çok sıkıntılı oldu. Çünkü tabir yerindeyse hani bizim buralarda bir tabir vardır. Dımdızlak kalmak ya da zırzım buldak kalmak şeklinde. Çünkü neden akıllı olacaksınız, duygularınızı öne geçirmeyeceksiniz ve akıllıca hareket etmeniz gerekiyordu sevgili aslanlar. Bundan dolayı da arkadaşlar size şunu da söyleyeyim, kibir ve gurur evrenin ve evrenin sahibini yani Allah'ın sevmediği bir durum. Gurur ve kibir mütekebbir olan Allah'a yakışıyor ama kula yakışmıyor. Siz farkındasınız değilsiniz ama bir insan, karşınızdaki insan gururlarını kibirlendiğinde aslında karşınızdaki insan da Tiksinti duygularında oluşmaya başlıyor. Çünkü arkadaşlar her insanın içinde Allah var. Yani bu çok acayip bir tabir var oldu ama hani diyor ya Yunus Emre, Yunus Emre mi Mevlana mı bir ben var benden içeri diyor. İşte o benden içeri olduğunda herkesin özü Allah'a bağlı anlamında bir sözdür. Evet dolayısıyla herkesin özü Allah'a bağlı olduğu için Allah nezdinde herkesin bir eşit bir durumu var. Allah dilediğini yüceltiyor, kimine mal veriyor, kimine mülk veriyor, kimisine zengin koca veriyor, kimisine çok harika bir eş veriyor, kimisine sanatsal kabiliyet veriyor, kimisi sanatçı oluyor, kimi artist oluyor, kimisi süper şeyler yapıyor bu hayatta. Kimisi de bunları yapması için önünde bazı engeller oluyor, bazıların karma borçları oluyor, bazıları önceki, Hayatlardan değil tam tersi atalarının onlara bıraktığı mirasların kendilerine ait bir hayat olduğu sanısı içerisinde bir hayat geçiriyorlar. Ve bunlar da ne oluyor? Kimisinin evlilikte karşısına çıkıyor. Kimisinin yuvada karşısına çıkıyor. Satürn transleri aktıkça hallediyor milletin hayatını. Evet ve sizin de geçen sene ne oldu? Çok sağlam ya da çok uzun süre dayandığınız o evlilikler bazıları için bitti. Bazıları için Bitse bile kafada bitmedi, içeride bitmedi, bitemiyor, nasıl bitireceğiz işte falan filan. Bunlar hep arkadaşlar danışmanlık konusu. Danışmanlık almak isterseniz aşağıda görmüş olduğunuz 0543 20 444 ne olur WhatsApp hattımızdan bilgi alabilirsiniz. Şimdi ben size 3 yıllık serüveninizde size neler olabileceği ile alakalı ve hangi konularda sıkıntılar yaşayabileceğinizle alakalı bilgiler vereceğim. Bu bağlamda özellikle eşim parası ve finansal konular Konusu çok fazla gündeme geliyor. Evet, Aslan Burcu arkadaşlar bu durumu 8. evinde yaşıyor. Yani nedir arkadaşlar 8. ev? Miras, vergiler, borçlar, sigorta, diğer kişisel kaynaklarla yani daha doğrusu eşin kaynaklarıyla ilgili bir durumdur. Satürn'ün balık burcu geçişi bu alanlarda bazı zorluklar getirecek ve bireylerin daha ciddi sorumlu bir şekilde bu konuları ele almasını gerektirecek durumlar yaşayacak. Özellikle finansal yatırımlar ve paylaşılan kaynaklarla ilgili konularda sıkı çalışma, disiplin gerektiren bir dönem olabilir. Bu dönemde finansal planlama ve bütçeleme çok ciddi anlamda önem kazanabilir. Doğru yatırım kararları almak için dikkatli bir analiz yapmak gerekebilir. Ayrıca kişisel kaynaklarınızın yönetimi de çok önem kazanacaktır. Satürn'ün balık burcu geçişi arkadaşlar aynı zamanda miras, vergiler, borçlar ve sigorta gibi konuları etkileyebilir. Hatta size şunu söyleyeyim. Mesela kardeşleriniz vardır, atanızdan dedenizden miras kalacaktır ve siz bir türlü o mirası almaya hak kazanamıyorsunuzdur ve bununla alakalı evliliğiniz problem teşkil ediyor olabilir. Ve bundan dolayı boşanmış da olabilirsiniz ki böyle vakalar da var. İşte bu durumda size o kalacak o mirasları dizayn etmeniz ve o alanların sorumluluğunu almanız gerekiyor. O alanda satürn enerjisini kullanabilmeniz gerekir. Satürn enerjisi yeri geldiğinde devlettir, yeri geldiğinde sorumluluk almaktır. Yeri geldiğinde o alandaki dirayetinizi ve ciddiyetinizi göstermektir değerli arkadaşlar. Bu alanlarda bazı zorluklar tabii ki yaşanacaktır. O satürn orada olduğu için sizi zorlayacak. Niye zorlayacak? Az önce de bahsettiğim gibi sorumluluklarınız artacak bu konuda. Yoksa ne olur arkadaşlar babanızın mallarını işte gelinler yer ya da işte babanızın mallarını damatlar yer. İşte bu şekilde bir bakış açınız olabilir. O yüzden de ne ne olacak buraya dikkat edeceksiniz. Bu arada sadece bu kendi babanızın mirası da olmayabilir. Başka durum da olabilir. Yani nedir? İşte sizin eşinizin kaynaklarıyla alakalı artık. Ümidiniz kesilmiş olabilir ama bu ümidinizin kesilmesi yine sizin o alanda sorumluluk almamanızdan kaynaklanıyor da olabilir. Tabi bunlar çok ince konular bunlar biraz daha doğum haritasındaki inceliklerle alakalı ben burada daha genel bilgilerle sizlere devam ediyor olacağım konuyu anlatmaya devam ediyor olacağım. Bu dönemde daha önce ertelediğiniz finansal konuları da ele alabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi miras olur nafaka konuları sigorta olur bunlara bakacaksınız düzenlemek için iyi bir zaman olabilir. Genel olarak Satürn'ün balık burcu geçişi Aslan Burcu'nun arkadaşlar 8. evine denk geliyor. Bu da az önce bahsettiğimiz gibi finansal konu ve eşin kaynakları ve bu alanlarda disiplin ciddiyet gerektiren konular ve bu alanlardaki çözüm sizin planlamanıza bağlı. Yani planlı hareket etmeniz ve kararlı duruşunuz çok ama çok önem arz ediyor arkadaşlar. Çünkü burada sizin amacınıza ulaşmanız, kararlı duruşunuz ve planlı hareket edişinizle e, bu alanda e, amacınıza ulaşmanız mümkün olabilir. Ayrıca arkadaşlar Satürn'ün etkisi altında bir dönemde olmanın bireylerin kişisel gelişimleri açısından da çok ciddi anlamda faydası vardır. Satürn sıkı çalışma, sabır, disiplin gerektiren bir gezegendir. Bu nedenle de bu dönemde kişiler kendilerini geliştirmek ve yeni beceriler kazanmak için ciddi bir çaba göstermeleri gerekir. Özellikle bu Eşin kaynakları ya da partnerin finansı ya da işte miraslar, sigorta gibi alanlarda. Bazı bireyler için arkadaşlar Satürn Balık Burcu geçişi Aslan Burcu'nun 8. evinde olduğundan ötürü miras ve paylaşılan kaynaklarla ilgili size bazı kayıplar da yaşatabilir. Evet yanlış duymadınız. Kayıplar dedik. Hocam gidiyor mu paralar? Evet bazıları için gidebilir, bazıları için gitmeyebilir. Bu durumda ne yapacaksınız arkadaşlar? Bu eşin kaynakları olsun babanızın kaynakları olsun, bunları yönetmeniz gerekiyor. Bunların yönetmeye el atmanız gerekiyor. Dikkatli davranmanız gerekiyor ve daha büyük risklere karşı buradaki kaynaklarınızı korumanız gerekiyor. Bu nedenle de bu dönemde daha önce ihmal ettiğiniz o kaynaklar, yani eşin parası olsun ya da babanızın parası olsun bu konulara özenle yaklaşmanız lazım. Sonuç olarak Satürn'ün Balık burcu geçişi Aslan burcunun 8. evinde birçok fırsat ve zorluklar getirecektir arkadaşlar. Ve ne ile çözeceksiniz bu durumu? Disiplinli çalışma, sorumluluk alma, ciddi bir tutum sergilemek ve özellikle ortaklıklar veya işbirlikler yaparaktan bu dönemi başarıyla atlatabilirsiniz. Yani buradaki ortaklık ve işbirliği, işbirliği çok önemli. Yani evet her şey bizim olsun istesek de sizin lehinize olacak işbirliklere lazım. O yüzden de biraz karşı tarafın suyuna da gitmek gerekiyor. Her ne kadar dördüncü eviniz akrep olsa da böyle olması gerekiyor. Değerli yükselen aslanlar. Ancak dediğim gibi bu dönemde finansal risklerden de kaçınmak gerekiyor. Bu finansal risk ne nedir? Borç almak, borçlanmak, kredi çekmek gibi bazı durumlar sizi Böyle geri dönüşü çok zor olabilecek sıkıntılara da sokabilir. Bundan dolayı da arkadaşlar bu zorlukları azaltabilir. Bu dönemde daha başarılı bir şekilde yönetmeniz gerekebilir. Satürn'ün arkadaşlar balık burcuna geçişi 8. evinizde oluyor. Ve bu kişisel ilişkiler açısından da bazı önemli durumlar arz ediyor ki bu kişisel önemli durumlar nedir? Cinsellikle alakalı durumlar olur. Ve yine eş ve ortaklarla alakalı Onların finansal açıları, finansal bakımlarının önemli arz ediyor. Buradaki kişisel gelişimler kasıtlı arkadaşlar şunu da söyleyelim. 8. ev arkadaşlar bilinçaltı evidir. Yani yükselen hastaların 8. evi onların bilinçaltı evidir ve balıktır. Ve balık O kısmı aslında orada savunmasız bir alan vardır ve o savunmasız alan daha çok merhametle alakalı duygular gerektiren alandır. Ve o alan, değerli dostlar, değerli arkadaşlar, gelişmesi gerekiyor. Yani Satürn'ün oraya geldiğinde sizin taş kalpli olanlarınızı yumuşatmak için gelecek. Tam tersi taş, kalp, taş kalpli olmayıp da aşırı merhametli olanlarınızı da bu merhamet duygularınızın istismar edilmesinin önüne geçmek için sizi burada zorlamalarda bulunacaktır. Evet, yine bunlar özel hayatınıza yansıyacak konular var. Bu konularda özel hayattan kastımda cinsel alakalı konular. Bazılarınız bu konuda terapi alması gerekebilir, bakış açısının güncellemesi gerekebilir. Çünkü sizin dördüncü eviniz e, akrep olduğu için o alanda ciddi mahremiyetle alakalı konular var ve o orada e, Züben el Şemali, Züben el Cunobi gibi bazı e, sabit yıldızlar var. Bazı kişilerde taciz geçmiş olabiliyor. Bunlarla alakalı ertelediğiniz ya da yok saydığınız ya da bu konuda kendinizi tedavi ettirmediğiniz e, durumlarınız varsa bunlara bir psikiyatr ya da işte jinekolog yardımıyla tabii ki o alanlar bizim konumuz değil o alanlarda destek görmeniz sizler için iyi olabilir. Ayrıca Satürn etkisi altında bu dönemde e, arkadaşlar bireylerin hayatlarındaki bazı korkularıyla yüzleşmeleri gerekir Çünkü orada bilinç olduğu için oraya attığınız bazı korkular var. Bu korkuların başında da işte Egonuzun benliğinizin hiçe sayılması başlayın da artık ne var? Ne yoksa sizin kendi kişisel haritanıza göre bunlar çok fazla durum gerektirebilir. Hani Karl Gustav Yangın bir tane sözü var. Ne diyor? İnsan diyor kendi karanlığıyla yüzleşmeden aydınlığa çıkamaz. İşte bu dönem sizin kendi karanlığınızla yüzleşmeniz gereken dönem. İşte bahsettiğim yukarıda bahsettim o Züben el Cenubiler vesaireler de sizin de bazı geçmişinizde yok saydığınız bunlar işte yokmuş gibi muamele yaptığınız işte vesaire gibi şeyler bilinçaltınızda kalıyor ve bunlar takıntı olarak sizin hayatlarınızda sekteye uğratıyor biliyor. Bu dönemde arkadaşlar bireyler e, kendi sırlarını ve sınırlarını, e, kaynaklarını daha iyi anlamaya başlayacak ki kendisiyle yüzleşecek. Özellikle kendi sırları konusunda ki Satürn oradaki sırları deşifrede edebilir. Çünkü onlar e, özellikle Plüto arkadaşlar 27 derecede olaktan geçerken sizin bu e, 4. 5. evinizde pardon Pardon 6 oluyor. Evet. 6. evinizde özellikle parayla alakalı paraya bakış açınızı e, adeta bir e, pamuk çuvalı gibi böyle darmadan edip böyle o pamuk çuvalın içi dışına çıkar yani oradaki e, çalışma hayatınızla alakalı konuları böyle resmen şey yaptı yani. Hani bilir eskiler hani yorgan şeyi vardır. Yorganı döverler böyle. Oradaki pamuklar böyle tık tık çık çık çık çık Öyle bir durumlar oldu. Çünkü orada yani Pluto Açık söyleyeyim yükselen aslana 27 dereceden geçerken çalışma hayatıyla alakalı ve paraya bakış açısıyla yani ben çalışırım kazanırım zengin olurum gibi e, kafada olanlara çok ciddi anlamda e, delirtecek durumları yaşattı. Yine aynı şekilde ben kaynaklarımla çalışırım ama eşe harcamam eşe yedirmem. Burada erkekler de var. yani Bunu sadece bayanlara söylemiyorum. Yani çünkü nedir? Hayat bir paylaşımdır. Ve bu paylaşım e, da Arkadaşlar çiftlerin arasında para konusu girdiği zaman e, senin param benim param olmaya başladığı zaman ortalık karışıyor ve işte geçen sene bazıları içinde de karıştı. E, evet neyse birazını da artık hani danışmanlıklara saklayalım. İhtiyaç duyduğunuz, e, buradaki ihtiyaç duyulan bazı değişiklikleri yapmak zorundalar arkadaşlar. Bu 3 yıl boyunca 8. ev konusu bu derece önemli. Çünkü kendi bilinçaltınızdaki sorunlarınızla alakalı Yüzleşmelisiniz. Bu konuda e, astroloji danışmanlığı alabilirsiniz. İşte healingçiler olabilir. işte tetacılar ondan sonra aksesçiler. Yani biz de zaten akses bars, teta healing vesaire konularını e, biliyoruz. Hatta sertifikalı bir şekilde e, ben e, yapıyorum. Ama yani sağlam bir astroloji danışmanlığından sonra bunlara bile gerek kalmıyor. Çünkü kendinizle alakalı çok büyük bir e, şey yaşıyorsunuz. Aydınlanma yaşıyorsunuz. Bu arada kanalımı beğendiğiniz için ve yine abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Evet devam edelim. Bitmedi. Gitmeyin bir yere. Daha durun bakalım. Finansal konular dedik. 8. ev dedik arkadaşlar. Bu konular önem kazanacak. Disiplinli tutum sergilemek buradaki durumları aşacak disiplinli ve kararlı bir tutum. Yine arkadaşlar bu dönemde bireylerin kendileriyle yüzleşmesi konusu az önce anlattığım konu. Bu dönemde kendi içinizde bir yolculuğa çıkacaksınız. Kişisel gelişim ve spiritüel arayış olacak. İşte bahsettiğim gibi bazılarınız psikolojik çalışmalar yapacak. Satürn'ün etkisi altında bu dönemde bazı bireyler arkadaşlar ne yapacaklar? Finansal özellikle maddi kayıplar yaşama durumu olabiliyor. Yine burada bazıları içinde bazı büyük fırsatlar olacak. Çünkü geçtiğimiz senenin Ağustos aylarında Temmuz Ağustos aylarında Venüs ve Merkür geri hareketli bazılarınız karma ödedi, borç ödedi ve orada iyi niyetli iyi olarak daha hareket etti. Bazılarınız ise gurura kibire kapılıp işte etrafındaki dinleri yok sayarak hareket etti ve daha büyük karmalar yarattı. Bu dönemde de arkadaşlar yani o dönemde İyilik, güzellik yapanlar, e, anlayışlı, merhametle hareket edenler ödülleri gelecek. Nasıl gelecek? Nafaka olarak gelecek, eşten gelir olarak gelecek, para olarak gelecek, bu şekilde gelecek. Ama diğerleri arkadaşlar e, depresyona girecekler, bunalıma girecekler, çözüm için spiritüel arayışlara girecekler. O YouTube kanalı senin bu cepüteal kanal benim işte o yaşam koçu senin böyle gezecekler gezecekler ve bazıları bu dönemde kendilerine büyü yapıldığını zannedecekler. E, çünkü aslında yapmaları gereken bilinçaltını disipline etmek ve onunla barışmak kendi karanlığınızla barışma noktası olacaktır. Evet bir de bu nafaka konusu çok gündeme geliyor yükselen hastalınlarda nafaka alma ve verme sadece nafaka değil arkadaşlar eşle mesela ayrılma boşanma gibi durumda ondan alacakları para ve maddi konular ve bu eşya paylaşımları da onların gündeminin bir parçası olacak arkadaşlar. Bu dönemde işte disiplinli tutum sergilemeleri ve hakkaniyeti bozmamaları gerekiyor oradaki Satürn'den ötürü. Yoksa o parayı Satürn size yedirmez. Ee, ve ha, yani hak edilmemiş bir parayı Satürn size orada yedirmez. Hak edilmişler de çatır çatır yer. Bunu da size söyleyeyim. Hani e, çöker alır yani. E, bu kadar da rahat olunabilir. Ama burada şuna dikkat edeceksin. Ya işte bu benim hakkımdı falan. O hak senin kafana göre bir hak değil. Evrenin yasalarına göre hanginiz daha düzgündü? Hanginiz daha işte ben çalıştım ettim falan değil. Mesela sen çalıştın ettin ama caka sattın, kibir yaptın. E, bu durumda evren sana bunu vermeyebilir. Çünkü evrenin doğru ve doğruluk kriteri e, senin kafandaki doğruluk kriteriyle uymuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sen Allah'ın bir kulu olduğunu bileceksin ve bu sistemi Allah'ın yarattığını bileceksin. Ondan sonra boyunu eğeceksin ya Rabbi, sen varmışsın diyeceksin. İşte orada sen varmışsın diye boyun eğmediğinde sen burada ne kadar o gururun kibirin arkasına şey yapıp da gidip de işte kendini korumak için kendi egonu korumak için daha doğrusu kendini korumak içinden kalsın bu. Egonu korumak için kendini haklı çıkarmaya çalıştıkça göreceksin ki daha da batma durumu söz konusu olacak. Hatta bu arayışını e, sürdürmek için borçlar alacaksın, krediler çekeceksin. Bir de davaları da kaybedebilirsin. Ondan sonra bak artık sen Anya'ya, Konya'ya. Ondan sonra önümüzdeki 9 yıl borç öde dur. Zaten yani şu anda bu hakkaniyeti koruyamayan yükselen aslanların bazıları hakikaten e, yani 6 yıl cezalı doğrudan çünkü 3 yıl doğrudan kapalı kutu, 3 yılda kendini geliştirecek, 3 yılda geliştirdiğinin meyvelerini toplamaya çalışacak. İşte öyle. <gülüyor> çok pardon. Bu durumda ne yapacaksınız? İlminizi, bilginizi geliştireceksiniz arkadaşlar. İlim, bilgi çok önemli. Çünkü değerli dostlar bu dünyaya belli bir amaç doğrultusuna geldik hepimiz. Ben de, sen de, onlar da, bunlar da. Bu amaçlar doğum haritanızda yazıyor. Bu amaçlara uygun hareket ettiğinizde önünüz çok açılacak göreceksiniz. Ama bu amaçlara uygun hareket etmediğinizde bazı durumlar olmaya başladığında gerçekten e, evren ne yapıyor? Sizi en acı noktanızdan, en sevdiklerinizden başlıyor yakalamaya ve sizi en e, derin noktalarınızdan test ediyor. Bakalım diyor ne yapacak diyor ve bütün bunlar arkadaşlar sizin karşınıza yolsu elektrik olarak çıkıyor arkadaşlar astroarif.com web sitemiz bu web sitemize girip inceleyebilirsiniz kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz ve e, yorumlara yazabilirsiniz ve yine aynı şekilde e, paylaş butonuyla videolarımızı paylaşabilirsiniz 3 yıllık bir e, satürn döngüsünden e, kısacık zamanda bu kadarcık bahsedebildik. Ama belli olmaz. Yani burada e, alacağınız bir karar vereceğiniz sadakalar ve yine burada bir danışmanlık hizmeti sonucu atacağınız adımlar hayatınızda köklü değişiklikler yapabilir. Bunun için e, 0543 20 444 ne olur? Şu anda ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numaramızdan WhatsApp'tan arkadaşlar ulaşabilirsiniz. E, detaylı bilgi alırsınız. Bazı arkadaşlar doğrudan arıyorlar. E, müsait olmayabilir olmayabiliyoruz ve cevap veremeyebiliyoruz. Kusura bakmayın. E, evet. Değerli dostlar sizlere yükselen aslanların durumuyla alakalı bilgiler vermeye çalıştım. E, aman hocam diyor geçen birisi yazmış ya sen yükselen aslanlara bir garezim var. Garezim yok arkadaş. Ne garezim olacak? Ben bütün burçlara eşit mesafedeyim. Ancak yükselen aslanların 8. evleri ile alakalı bir durum söz konusu. 8. ev arkadaşlar krizlerin evidir. Ve orada gezegenler olduğunda ve Plüto karşıt açılar attığında sizler için e, yani bir ...Mars-Uranüs kareniz filan da var... ...senat Bunlar... ...hayati derecede bakın ne diyorum, Hayati derecede... ...bazılarında önem arz ediyor arkadaşlar. Bunları niye anlattım? Önlem alın diye. Zaten gül güneşlik... ...süper bir hayat yaşıyorsan zaten bu yorumu da... ...dinlemen gerekmiyor olabilir senin. Yani... ...bir önlem almak için dinliyorsundur. O yüzden kritik dönem bu dönem... ...yükselen aslanlar. E şimdi bu böyle... ...olacak. Seneye ne olacak? Seneye başka... ...bir şey olacak. Üç yıl sonra... ...yükselen aslanların satürn... ...oradan çıkacak... Nereye geçecek? Diğer burca geçecek arkadaşlar. Aslan, Başak, Terazi diye gidecek ve Satürn'ün sınavı hiç bitmeyecek. E bak ya Vaki hocam o zamanlar Aslanlar rahat edecek mi? Etmeyecek. Onların bu seferde de 9. evlerine gelecek. İşte Başakların 7. evine gelecek falan. Hayat böyle sürecek. Yani burası bir dünya. Dünya cennet değil. Ama öbür dünyaya korunu da, ateşini de bu dünyadan götürüyorsun. O yüzden bu dünyada Mutlu olmaya bak, iyi olmaya bak, sevgi dolu olmaya bak, sevgiyle hareket etmeye bak. Egomuzun peşinden gittiğimizde egomuz bizi aşağı indirecektir. Bakın dünyada gelmiş geçmiş binlerce devlet adamı, binlerce zengin insan, binlerce kişi var. Bunların hiçbirinin esamesi kalmamış. Ama ne yapıyoruz? Bir Yunus Emre'den konuşuyoruz, biz bir Mevlana'dan konuşuyoruz. Değil mi? Bir Şems-i Tebriz'den konuşuyoruz. Biz bir Beyazıt i Bestami'den konuşuyoruz. Bu insanların isimlerini biliyoruz. Ama sen Yunus Emre yaşarken yönetimde kim vardı? Biliyor musun kralın adını? Bilmiyorsun. Mevlana o dönemde yaşarken o ülkeyi kim yönetiyordu? Duydun mu? Duyduysan bile hatırlamıyorsun ama onun adını hala hatırlıyorsun. İşte at ölür, meydan kalır, yiğit ölür, şan kalır. Evet değerli arkadaşlar. Siz de biz de hepimiz de inşallah bu yiğitlerden olalım diyoruz. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.